hep yeni bir video ile karşınızdayız Hoş geldiniz tekrardan kanalımıza bugün pastanelerde bulabileceğiniz nefis tam kıvamında ve asla başka bir açma tarifi aratmayacak bir tarifimiz var bugün sizlerle beraber yapacağız gördüğünüz gibi hem dokusu olsun hem de denediğinizde fark edeceksiniz tadı olsun her şeyiyle ile pastane bir açma o halde yapımına geçelim artık bir buçuk paket yaş mayamızın üzerine bir parmak eksik olacak şekilde bir su bardağı kadar sıvı yağımızı ekliyoruz. Ardından üzerine iki buçuk su bardağı kadar ılık suyumuzu ilave ettikten sonra bir yemek kaşığı kadar da tuzumuzu ekliyoruz. Ve ardından üç yemek kaşığı şekerimizi de son olarak ilave ettikten sonra bir müddet kadar tam bir homojen kıvam elde edene kadar ve aynı zamanda yaş mayalar eriyene kadar karıştıracağız. Ardından ufak ufak un eklemeye devam edebiliriz yaklaşık olarak dokuz buçuk su bardağı kadar unumuzu ekleyeceğiz ama biz un ekleme işlemini yavaş yavaş yedirerek yapıyoruz çünkü içerisinde topak kalmasını istemeyiz dokuz buçuk su bardağı unumuzu ekledikten sonra tam olarak kulak bebesi kıvamına gelmiş olacak gördüğünüz gibi un ekledikçe ve yoğurdukça biliyorsunuz mayalı hamurlar yorulmayı severler bu şekilde geldikten sonra yaklaşık olarak 10 dakika kadar bir dinlenme işlemi gerçekleşecek. Bir müddet kadar üzerini kapattık ve dinlendirdik. Gördüğünüz gibi hafif bir şekilde şişme gerçekleşti. Ardından biz artık tezgahımızı alabiliriz. Ve bir müddet daha bu tezgah üzerinde yoğurma ve hafif hafif şekil aldırma işlemimize devam edeceğiz. Bu aşamada kesinlikle kabaran hamurumuzu indirmeden ufak ufak Gördüğünüz hareketlerle şekil vermeye çalışıyoruz. Bu hamurumuzu ekmek şekline getirdim ve ardından göz kararı üçe böleceğim. Göz kararı olarak 3 eşit parçaya bölmeye çalıştım ama küçük olan parçaları da diğerlerinden hamur alarak eşitledim. Gördüğünüz gibi ufak ufak parçalar alarak ben şimdi şimdi 3'e böldüğüm parçalarımla 7 tane parça daha çıkaracağım. Böylelikle olarak bezelerimi tutmak için göz kararı olarak birbirlerine eşlemiş olacağım. Size bezelerden hamur topları nasıl oluşturur onu göstermek istiyorum. Bir miktar kadar hamurumu elimi U şeklinde yaparak mermerden de destek alarak biraz sert olacak şekilde avucumun içerisinde yuvarlıyorum. Bu şekilde yapmak benim kolayıma geliyor. Sizlerde bu yöntemi denersiniz. Oda sıcaklığında yumuşamış olan 150-160 gram kadar margarinimizi veya tereyağımızı bezelerimizin üzerine payettikten sonra bir miktar kadar tezgahımızı yağlıyoruz. Ve ardından hamurumuz ve margarinimizi alarak ufak ufak açıyoruz. Bu yöntemden sonra el açma yöntemine başlayacağız. Bir elimiz altında bir elimiz üstünde olacak şekilde mermere vurarak... Açma yöntemi çok basit oluyor. Sizlerde bu yöntemi deneyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ufak ufak açılıyor. Geri kalan kısmını da biz elimizde açtıktan sonra bu şekilde yuvarlıyoruz. Bir diğerini daha sizler beraber yapalım. Gördüğünüz gibi erimiş tereyağımızı elimize ufak bir şekilde açıyoruz. Bir elimiz ters bir elimiz olacak şekilde yerleştirdikten sonra mermere vurarak açıyoruz. Sizlersiniz bir oklava yardımıyla da çok az bir şekilde açabilirsiniz. Ardından uzun ucunu parmağımızın yardımıyla ufak ufak rulo halinde tamamlıyoruz ve sarıyoruz. Bütün hamurlarımız rulo haline geldikten sonra artık şekil verme işlemine geçebiliriz. Bir ucunu elimizde tutarak diğer ucunu da kıvırarak kıvrık bir şekil oluşturmaya çalışıyoruz. Ve ardından... U şeklini vereceğiz. Kıvırdıktan sonra hamurumuzun bir ucuna bastırarak diğer ucunu içine alıyoruz. Ve ardından bir miktar kadar hamur alıp üzerinden geçiriyoruz ve bastırıyoruz. Aynı şekilde bir tane daha yapalım. Hamurumuzu bir elimizde tutuyoruz. Diğer elimizde rulo haline getiriyoruz. Ardından hamurumuzun bir ucunu bastırıyoruz. Diğer hamur ucumuzu ekliyoruz ve bir miktar kadar hamur alıp kıvırıyoruz altına doğru ve tersini çevirdiğimizde artık açma görüntümüz hazır Bir yumurta sarısı ve 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı bir kenarda karıştırdık ve ardından açmalarımızın üzerine artık sürebiliriz yumurtalarımızı sürdükten sonra susamlarımızı da ekliyoruz ve ardından fırına girmeye hazırlar biz dışarıda herhangi bir bekletme ve dinlendirme işlemi yapmayacağız bu işlemi fırın içerisinde yapacağız. O yüzden artık öncelikli olarak yaklaşık olarak 100 derecede bir 10 dakika kadar bunlar kabaracaklar ve şişme sağlanacak. O yüzden fırınımızı 100 dereceye altlı üstlü olacak şekilde ayarlıyorum ve 10 dakika boyunca kabarmasını sağlayacağım. Mayalanma işlemi bittikten sonra 180 derecede 13-15 dakika boyunca pişen poğaçalarımız... İlk sıcaklığını çıkardıktan sonra artık servis edilmeye hazır hale geldi. Görüntüsüyle pastaneleri aratmayacak bir açma tarifimiz oldu. Gördüğünüz gibi nefis gözüküyor. İnanın siz de denediğinizde çok beğeneceksiniz. Tadı da şahane. Elimle ayırdığımda bu kat katlığını görebiliyorsunuz. Yumuşacık oldu. Sizlerde denerseniz bu videonun altına lütfen yorum atmayı unutmayın. Artık çayımız da demlendi. Sizlere şimdiden afiyet olsun diyorum. Kanalımıza gitmeden abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.